Herkese selam videoma geçmeden önce kanalıma abone olup, bildirimleri açıp, videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videomda BT's, in çok eleştiri aldığı canlı yayınından bahsedeceğim. V live'da BT's üyeleri Jin ile RMBT21, in yeni oyuncaklarını tanıtmak için canlı yayın açtı. Fakat önlerindeki yemek canlı yayının eleştirilen konusuydu. Her ne kadar Jin ile R.M. bu yemeklerin sponsor olmadığını vurgulasalar da menü isimlerini zorla okuyup gösterdiler. R.M. yediği sandviçinde avokado olduğu için yiyemedi ve mecburen Jin, insan sandviçinin yarısını yedi. Jin ise pastanın kremasını sevmediği için pastanın üzerindeki meyveyi yedi. Bu tatlıcı, HIEBE -E çalışanının tanıdıklarından birinin tatlıcısından geldiği ortaya çıktı. Tatlıcı dükkanını tanıtmak için Banktağ'ın popülaritesini kullandılar. Plate Day adlı restoran, bu ikisini InstaStory, Sinde paylaştı ve BanktonCoin yazarak güldü. R.Miller ise bu yayın sonrası Plate de adlı restoranı eleştirdi. Ayrıca restoran çalışanı, üyelerin yemek tercihleri hakkındaki yetersiz bilgisi nedeniyle de ateş altında. Daha sonra Plate de adlı restoran özür mektubu yayınladı. Özür mektubunda BTS üyelerinin yemeklerimizi lezzetli bir şekilde yemesinden mutluyduk ve coin kelimesini olumlu bir şekilde kullandık. Arminin bunu bu kadar olumsuz karşılayacağını hiç düşünmemiştik. Ayrıca, ben de BTS hayranıyım. BTS'yi asla olumsuz bir şekilde kullanmayı düşünmedim ve, Bankton Coin, teriminin ARMY tarafından olumsuz olarak görüleceğini düşünmedim. Dar görüşlüydüm, üzgünüm, yazılıydı. Bir başka özür mektubunda ise sponsor olmadığını, BTS üyelerinin sipariş verdiğini sadece dükkanımızın işletmesini yürüten bir tanıdık aracılığıyla sipariş verdiğini dile getirdi. Bu olayı kapatması amacıyla da J-Hope'un fotoğrafını paylaştı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup, bildirimleri açıp, videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim.